Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir kendi yapımı ile karşınızdayım. Bugünkü projemizde geçen videomuzda tanıttığımız bıçağımız için bir tane kın yaptık. Kendi kını maalesef parçalandı kullanırken. Ben de deri temin ederek yeni bir Kın yaptım buna. Çok daha sağlam ve çok daha güzel gözüken, bence rengine daha çok uyan, kabza rengine uyan, bıçak rengine uyan daha güzel bir kın oldu bence. Umarım siz de beğenirsiniz. Dilerseniz şimdi projemize geçelim. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim.